Bu hafta e, işrakilik konusunu ele alacağız. Kısaca İslam felsefesi ekolü olarak meşayilikten farkının neler olduğu, kurucusunun ve temel kaynaklarının neler olduğuyla alakalı e, bir girizgah yaparak başlamak istiyorum. Şimdi işrakilik tabi e, İslam düşünce geleneğinde bir anlamda bir tasavvuf ve e, sezgisel bir felsefeyi temsil ediyor. Meşayirlikten e, farklı e, bir metodu, e, bahs ya da nazar dediğimiz meşayirliğin kullandığı, mübahasa olarak da isimlendirebileceğimiz e, işin içerisinde işte araştırmanın, mantığın, akıl yürütmenin ve dolayısıyla burhan metodunun yer aldığı daha rasyonel olan Aristoteles'ci bir e, felsefenin e, iz düşümü olan meşailiğin aksine işrakilik 12. yüzyılda tam da böyle meşailiği eleştirerek özellikle de i̇bn Sina'nın e, bıraktığı yerden i̇bn Sina'nın kaldığı, bıraktığı yerden bu meşai yöntemi eleştirip bunun yetersizliği üzerine yeni bir metot teklif eden hakikate ulaşma noktasında nazarın burhanın ya da akıl yürütme yönteminin tek başına yeterli olmadığını düşünen ve bu e, önermenin üzerine yeni bir metot teklif eden bir ekol şirakilik. Tarih olarak 12. yüzyıl e, kurucusu Şihabettin Sühreverdi şu an sizinle de paylaşmış olduğum Ciabettin Sühreverdi'ye ait Hikmetül İşrak isimli meşhur bu işrakiliğin en temel eseri olarak e, tanınıyor, biliniyor. Tabi Sühreverdi'nin e, farklı eserleri de var, bu konuda yazdı. Ama e, en meşhuru Hikmetül İşrak. Yazma Eserler Kurumundan yayınlanmış olanı var bir de e, İz yayıncılıktan çıkan tercümesi var şu an e, paylaştığım e, Eyüp Bekir yazıcı profesör doktor Eyüp Bekir yazıcı hocanın e, tercümesi şöyle hmm. bir bakalım evet e, şimdi arkadaşlar Sühreverdi'den e, başlayalım Sühreverdi kim öncelikle bir e, e, tarihsel e, biyografisine bir bakalım. Sühreverdi aslen e, İranlı. İran'ın kuzey bölgesi olan e, Zancan bölgesinden Ve oraya bağlı bir köyden Sührever köyünde dünyaya gelmiş. Bon tarihi açısından farklı söylentiler var. Yani 1155 ile 1170 arasında değişen bir e, çeşitli kaynaklarda geçen doğum tarihi var yani 1155'te doğduğu söyleniyor. Bazı kaynaklar 1160, 1165, 1170 diyenler de var. Ölüm tarihi açısından da işte 1191, 1195, 1208 yılına kadar çeşitli tarihler dillendiriliyor. Muhtemelen bu çeviride 1155 olarak. Doğum tarihi kaydedilmiş ya da evet, 1153 olarak kaydedilmiş. Sühreverdi tabii gençlik yıllarına kadar özellikle doğduğu şehir olan, köy olan Sühreverd köyünde yaşıyor. Daha sonra bugün Doğu Azerbaycan ya da Afganistan'a bağlı Meraga şehri var, meşhur Meraga medresesinin de içinde bulunduğu bir şehir oraya gidiyor ve orada çeşitli dini ilimlerde tefsir fıkıh kelam hadis gibi ilimlerde eğitim alıyor bununla beraber felsefe ve felsefe eğitimi de alıyor mantık eğitimi de alıyor mecudüddin Cili, onun Fahrettin razi'nin de hocası olan kişiden şey yapıyor ders alıyor yani mecud e, Bu isim önemli arkadaşlar. Çünkü o da bir e, ne diyelim meşayi felsefeyi e, içselleştirmiş bir e, alim olarak tanınıyor. Şimdi Sühreverdi en başta en başında aslında meşayi bir filozof olarak ya da meşayiliği benimsemiş bir filozof olarak başlıyor felsefi e, müptesebatına. Tabii daha sonra i̇bn Sina'nın eserlerini ve bazılarına da şer yapıyor. Ee, i̇bn Sina'nın e, şöyle bir yönü var arkadaşlar. Meşayi felsefeyi hatırlayacak olursanız biz e, kindi ile hani başlatıyoruz. Ama ilk Meşayi filozof ya da kurucusu olarak Faharabi'yi tanıyoruz. Ve e, bunun zirve ismi olarak da i̇bn Sina'yı e, dillendiriyoruz. Yani i̇bn Sina, Meşayi felsefenin bütün problemlerini açık bir şekilde ve detaylı bir şekilde, sistematik bir şekilde ortaya koyan büyük filozof olarak biliniyor. Ancak i̇bn Sina'nın tabi bazı eserlerinde şöyle bir ifadesi yer alıyor. Yani biz hakikatin bilgisine tam anlamıyla bu burhan ya da nazar dediğimiz bahs yöntemiyle ulaşamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var dillendiriyor bunu i̇bn Sina böyle bir gerilimden söz edilir i̇bn Sina'nın felsefesinde yani bir tarafta <gülüyor> mantık, nazar burhan işte varlıkları e, tanım yoluyla, mantık yoluyla tasvir yoluyla e, tanımlama çabasıyla e, hakikate ulaşma dediğimiz işte nazar yöntemini kullanma esası bir taraftan da bu yöntemin hakikate insanı tam anlamıyla ulaştıramadığını söyleme itirafı var. İşte bu ikisi arasında bir noktada neşayilik İbn Sina üzerinden bir anlamda takip ediliyor ve yenilenmeye çalışıyor İbn Sinacılık dediğimiz 12. yüzyıl 13. yüzyıl İbn Sina sonrasında İbn Sina'yı ve onun felsefesini daha güçlendirmeye, işte eksik noktalarını tamamlamaya çalışan onun öğrencileri var, takipçileri var. bunlar İbn Sina'cılık dediğimiz bir akımı başlatıyorlar, bir geleneği başlatıyorlar. Aynı tarihlerde ya da işte İbn Sina'dan sonra meşhur Gazali'nin eleştirisiyle eee meşşai felsefe bir anlamda topa tutuluyor, eleştiriliyor. İşte bu hakikate ulaştırmama itirafıyla beraberlik i̇bn bu kullanılıyor bir anlamda. Gazali ilk eleştiri yapan isim olarak ortaya çıkıyor. Gazali'den sonra bu kırılma tabii böyle bir kırılma yaşanıyor. Bu kırılmayı fırsat bilen birçok düşünür ya meşayi felsefeyi eleştirerek ona ne diyelim ona muhalif olarak onu fes edecek, onun yerine ikame edilecek başka bir felsefe geleneği inşa etme çabasına ya da işte nazar ve burhan metodunun, bahs metodunun yerine farklı bir metodu inşa ederek hakikate ulaşma çabasına girişiyorlar ya da onu meşayi felsefeyi güçlendirmek, ondaki eksiklikleri kapatmak yoluyla onu devam ettirmeye çalışan onun ele, ona karşı yapılan eleştirilere cevap vermeye çalışan bir takım e, takipçileri yoluyla aynı e, yöntem devam ettirilmeye çalışılıyor. Tam da işte bu bağlamda 12. yüzyılda yeni yöntem arayışları ortaya çıkıyor. E, İbn Sina'dan sonra ve İbn Sina'nın bu geriliminden kaynaklı olarak. İşte burada mesela ekberilik var. E, İbn Arabi üzerinden, Sadreddin Konevi üzerinden hem tasavvuf hem felsefenin iç içe olduğu bir tasavvuf felsefesi geleneği dediğimiz bir gelenek başlıyor. Ağırlıklı olarak işte tasavvuf ve vahdet-i vücut görüşünün hakim olduğu bir anlayış. Bir tarafta i̇bn Sinacılık'la Meşşai gelenek daha da sağlam zeminlere oturtulmaya çalışılıyor. Onun öğrencileri tarafından. Yine aynı tarihlerde yeni eşaricilik dediğimiz, Fahrettin Razi üzerinden felsefi kelam ekolü oluşturulmaya çalışılıyor. Yine işte tam da bu dönemde Şehabettin Sühre'ye verdiği tarafından işrakilik dediğimiz bu felsefe ekolü, i̇bn Sina'nın da temsiliyetini yaptığı meşya ekole karşı farklı bir yöntemi. Hangi yöntem bu? Tabii ki sezgi yöntemi dediğimiz, işte keşf ve müşahede yöntemini esas alan, hakikatin ancak e, burhan ve nazar e, metodunun üzerine inşa edilmiş bir keşf ve müşahede yoluyla elde edilebileceğini söyleyen, o anlamda e, kendine has epistemolojisi, ontolojisi, fiziği, kozmolojisi, hatta işte e, mead görüşü olan e, ve buna bağlı olarak bir ahlak felsefesi olan bir, Felsefi ekol olarak ortaya çıkıyor. Kurucusu o zaman Şihabettin Sühreverdi. <gülüyor> Sühreverdi tabii Merrara'da eğitimini aldıktan sonra çeşitli yolculuklar yapıyor. Yani kendi ifadesiyle Hikmetün İshrak'ta diyor ki ben işte çeşitli yerlere yolculuklar yaptım. Anadolu'ya geldim. Anadolu'da özellikle Diyarbakır'da, Mardin'de, Silvan'da, oradan işte Sivas'ta Konya'da ve benzeri yerlerde kaldığını söylüyor. Burada işte çeşitli alimlerle, bilginlerle görüştüğünü söylüyor. Siyasilerle yani e, e, hükümdarlarla ve benzeriye çeşitli iletişimler, ilişkiler kurduğundan bahsediyor. E, Halep'te kalıyor, uzun bir süre Halep'te e, kalıyor. Ve sonuçta e, şunu söylüyor, diyor ki kendim gibi Böyle hakikati tam anlamıyla, e, nur ilmi vasıtasıyla e, hakikate ulaşabilecek, e, hakikati içselleştirebilecek, içsel aydınlanma yaşamış kimseye rastlamadım diyor bu yolculuklarım sırasında. Ve e, tabii onun e, yazışmalarından hani kardeşlerim diye de hitap ediyor e, kitabında. Onu anlıyoruz ki onu takip eden, e, düşüncelerinden etkilenen isimler var çevresinde. Ve onlara sonuç itibariyle onların talebiyle ne yapıyor? Böyle bir kitap, bir eser kaleme alıyor. 1186 yılında yazıyor bu eserini kendi ifadesiyle. Şimdi ona tabii hayatından, kısaca şundan da bahsedelim. Tarihte, düşünce tarihinde iki tane şehabettir sühre verdiği var arkadaşlar. Kafanız karışmasın. İki tane Şihabettin Sühreverdi var. İşte bunlardan bir tanesi şu anda konuştuğumuz Sühreverdi'den yaklaşık 70 yıl sonra vefat etmiş olan Sühreverdi'lik tarikatının kurucusu. Bir sufi, Avarif-ül Marif isimli meşhur bir eseri var. Bir sufi olan Şihabettin Sühreverdi. isimler aynen benzer. Ama bizim konuştuğumuz Sühreverdi filozof olan, Sühreverdi. Ee, o da Şihabettin Sühreverdi isim olarak ama devamında kendisi e, Şeyhul İşrak olarak e, anılıyor ünvan açısından. Aynı zamanda El Maktul ve Eşşehit e, gibi e, ünvanlarla da, e, mahlaslarla da anılıyor. Çünkü fikirleri ve siyasi nedenlerle katledilmiş bir isim Sühreverdi arkadaşlar. Bu e, hem de genç bir yaşta yani 36 ya da işte belli kaynaklara göre de 38 yaşında iken Selahaddin Eyyubi'nin ölüm fermanı ile onun oğlu olan Melik Zahir tarafından önce hapsediliyor daha sonra da katlediliyor hatta katledilmesiyle ilgili de çeşitli rivayetler var yani işte kaleden atılarak katledildiğini söyleyen, boğularak katledildiğini söyleyenler var. Aç bırakılarak çok işte zayıfladığı, bir deri bir kemik hale dönüştüğü ve sonunda öldüğünü iddia edenler var. Bununla ilgili de tartışmalı meseleler var. Ama şunu biliyoruz ki fikirleri, bu hikmet-ül işrakta kaleme aldığı fikirleri onun katledilmesine sebep olmuş ama en bariz, en somut sebep olarak da şu söyleniyor. <gülüyor> Selahaddin Eyyubi'nin oğlu Melik Zahirle çok yakın bir ilişki kuruyor arkadaşlık derecesinde ve bu Hikmetül İşrak'ta bahsettiği nur ilminin kişiyi bir anlamda hakikate eriştireceğini ve hakikate erişen kişinin de Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde bulunacağını söylüyor. Hatta daha ileri giderek birkaç pasajda yani bu peygamberlik nübüvvet makamının henüz bitmediğini, sonlanmadığını, devam ettiğini söylüyor. Eğer böyle yani ne diyelim çaba sarf ederse kişi kalbini nura açık, açık hale getirirse... Ee, Cebrail Aleyhisselam tarafından kendisine vahide e, getirilebileceğini e, iddia eden ya da ona gönderme yapan kitabındaki pasajlar e, onun bu katledilmesine sebep oluyor. E, onu kıskananlar da e, var tabi siyasi nedenlerle. E, bir melik yani Selahattin Eyyubi'nin oğluna yakın bir konumda bulunmasını e, bazı e, alim çevreler kabullenemiyorlar. O Melik Zahir'i özellikle de şey yapıyorlar, yani diyorlar ki, ya bu adam aslında nedir, dinden çıkmış, küfre düşmüş birisidir. Çünkü peygamberliğin henüz sonlanmadığını iddia ediyor ve e, hakikate işte e, kendisinin ulaşabileceğini ya da bu ilmi benimseyen kişilerin ulaşabileceğini söylüyorlar. Sen bu adamı yanında niye tutuyorsun? Onun e, öldürülmesi lazım. E, bir Yani bir ferman çıkar da öldür diyorlar. Bunu tabii kabul etmiyor Melik Zahir. Bunun üzerine aynı çevreler onun babasına, yani Selahaddin Eyyubi'ye bu talebi iletiyorlar. O da tehlike olarak bunu seziyor ve daha da büyümeden bir ferman çıkarıyor, oğluna gönderiyor. O da mecburen o fermanı uygulamak zorunda olduğu için uyguluyor ve Şahabettin Sühre verdi. Genç yaşta, 36 ya da 38 yaşlarında böylece öldürülüyor. Bu nedenle kendisine El Maktul ismi de veriliyor. Bakın burada ne diyor? 1191'de, Ağustos 1191'de fikirleri nedeniyle 36 yaşındayken öldürüldü. Şimdi e, tabii bu kısa ömründe diyor çeşitli eserler veriyor. Yüzden fazla eser kalem aldığı söyleniyor. E, özellikle de felsefi eserleri, onun maliyeminiz Hikmetül İşrakı da okuduğunuzda göreceksiniz ki Hikmetül İşrak zaten bir Mukaddime, iki tane de bölümden oluşuyor. Mukaddime de e, bu felsefenin e, özelliklerinden ve bu kitabı yazma amacından bahsediyor Süreverde. Birinci bölümde özetle meşayilin eleştirisini yapıyor, yani mantık ilmini özetliyor Aristoteles'in mantığını özetliyor. Meşayilerin bu konudaki görüşlerini e, tek tek ele alarak onlara e, eleştiri yazıyor. Ve ikinci bölümde kendi felsefesini, işrak felsefesini, onun metodolojisini, işte epistemolojisini, ontolojisini anlatıyor. Şimdi yapıtlarına şöyle bir bakalım. O zaman felsefi eserleri dediğimizde, bugün benim size pdf'lerini gönderdiğim Telvihat var. Et Telvihat. Yine el-Mukavemat var, el-Meşari ve vel-Mutarahat ve Hikmetül işrak tabii en önemlisi burada Hikmetül İşrak. Diğerleri e, Hikmetül İşrak'ın eksik bıraktığı noktaları açıklayan, özetleyen e, bir takım eserler gibi düşünebilirsiniz. Yine e, bunların da özeti niteliğinde olan e, küçük risaleler var e, felsefi. Fikirlerini özetlediği, işte kelime Tasavvuf, e, Elvâhul Imadiye bunu ben size yine göndermiştim. heyâkil Nur e, bu daha çok tasavvuf ağırlıklı bir e, kitap, nur heykelleri olarak da Türkçe'ye çevrildi. E, ve Pertevname, Farsça kaleme aldığı bir eser bu. Bununla beraber Arapça, Farsça seyr-i hikayelerini e, anlattığı eserleri var. Burada da onlardan bahsetmiş. Yine e, i̇bn Sina'nın e, eserlerine Farsça yazdığı Şerhler var. Yani işarat şehri var ve var. Bir de Risale-i Tayra yazdığı Şerh var. Ayrıca dua ve münacaat kitapları olarak da El-Varidat ve tak e, Takdisat var arkadaşlar. Dolayısıyla böyle sınıflandırılmış eserleri. Şimdi Hikmetül e, işrakın tabi dili çok ağır. E, Türkçesine de çevrilirken e, ışık olarak mesela e, çevriliyor, bazı yerlerde nur olarak çevriliyor. Nur felsefesi de deniyor buna, nur metafiziği de deniyor, e, İşrak felsefesi e, açıklanırken. Şimdi Hikmetül İşrak e, İşrak felsefesi olarak tercüme edilebilir Türkçe. İşrak nedir? İşrak burada hem coğrafi bir göndermeye işaret eden bir kavram hem de bizzat felsefenin ontolojisini içeren bir kavram. İşrak aydınlanma, aydınlatma, işte ışığın ortaya çıkması, güneşin doğması gibi anlamları ifade ediyor. Tabii coğrafi olarak da şark kelimesiyle ilişkili olduğu için, Güneşin işte doğudan doğması, aydınlanmanın hep doğudan gelmesi, doğu bilgeliğinin, işte kadim doğu bilgeliğinin ya da işte İran bilgeliğinin, Hint bilgeliğinin tüm bilgeliklerin kaynağı olduğunu e, iddia eden, buna atıf yapan bir kavram olması burada bizim için önemli. E, biz şunu anlıyoruz, Sühre verdi, e, gerçek felsefenin, hakikate ulaştıran felsefenin kadim doğu bilgeliğinden geldiğini söylüyor. Çünkü ona göre zaten meşrai felsefeye baktığında temelde neyi görüyor? Sudur nazariyesini görüyor ontolojik bağlam açısından. Sudur nazariyesinin yeni platoncu geleneğe her ne kadar has, oradan kaynaklı bir nazariye olduğu kabul edilse de yeni platonculuğun da bunu Zerdüşlükten aldığını biliyor, Sühre verdi. Dolayısıyla aslında kendi felsefesini de, yine Meşayilerin e, sudur nazariyesini de e, kaynak olarak bir anlamda kadim İran bilgeliğine ve onun da e, daha e, geçmişine baktığımızda kadim Hint bilgeliğine dayandığını söylüyor. Ve biz buradan şunu çıkartıyoruz. İşrak felsefesi, şöyle bir felsefe. Bir tasavvuf felsefesi özelliği var, bir sezgi felsefesi özelliği var, yani sezgisel bir felsefe özelliği taşıyor. Aynı zamanda hermetik bir felsefe, yani ta Hermes'e kadar dayandırılabilecek, 16 bin yıl öncesindeki kadim bilgeliğe bağlanabilecek. Bununla beraber işte antik Yunan'da kadim Yunan düşünürlerinden Pisagora, Empedokles'e, ve tabii ki Platon'a ve ondan sonra onun takipçilerinden işte yeni Platonculuğa bağlanabilecek, böyle bir anlamda çeşitli kaynaklardan beslenen, bütün herkes tarafından meşru olarak kabul edilmiş tüm bilgeliğin kaynağı olan ne kadar güçlü büyük referanslar varsa kendi felsefesini süfre verdi onlara dayandı ee, bu anlamda dikkati çekiyor ve e, bu felsefenin bir de siyasi e, bağlamı var ki o da hükümdarların dikkatini çekiyor. İşte Melik Zahirle olan ilişkisi de buradan başlıyor ve e, belki de katledilmesinin de en temel sebebi bu fikirlerin bir anlamda siyaset felsefesi olarak da e, yeryüzündeki hakimiyeti elde edebilecek bir imkan tanıması kişilere e, böyle bir özelliğinin olması önemli. Yoksa işrar felsefesine benzer çeşitli kişiler işte ne bileyim e, aydınlandığını söyleme, söyleyen keşif ve müşahede metodunu kullandığını söyleyerek hakikate ulaşan hem sufiler arasında isimler var hem de o dönemde işte e, tekil, bireysel, meczup diye nitelendirilen bir takım kişilerin de bu anlamda görüşleri var ama hiçbiri ee dikkate alınmıyor. Ancak Sühreverdi'nin Hikmetül İşrakı ve diğer kitapları, eserleri ee hem sistematik olması hem de böyle bir siyasi bağlama içerisinde taşıması açısından dikkatleri çekiyor. Bu nedenle bir ekol olarak benimseniyor, takipçileri oluyor ki göreceğiz ilerleyen zamanlarda da. İşte en önemli takipçisi Şehre Zuri. Ondan sonra ona benzer bir şekilde 16. yüzyılda Molla Sadra var. Hikmetül İşrakı Şerheden çok isim var yani. Kutbettin Şirazi de bunlardan bir tanesi. Şerhül Hikmetül İşrak isimli eserler var. En önemlisi de Şehre Zuri'ye ait. Dolayısıyla bu anlamda bir felsefe ekolü olarak, İslam felsefesi tarihinde işrakilik yerini almış oluyor. Hikmetül işrakın e, tabii kendine özgü bir e, ontolojisi var. Ama e, bu ontoloji, Meşailik'teki Sudur Nazariyesi'nin bir anlamda e, nur versiyonu gibi düşünülebilir. Çünkü o da aynı e, nazariyeyi kendi ontolojisini kurarken Yukarıda işte diyelim sudur nazariyesinde bir olan varlıktan diğer varlıklar e, taşarken, sudur ederken sırasıyla bir sıra düzenine uygun olarak. E, burada da nurul envar dediği e, sühre verdiğinin ışıklar ışığı ya da nurlar nuru olan tanrıdan e, bütün varlık onun nurunun yayılması yoluyla var oluyor. Böyle bir yine sudur nazariyesini kullanarak kendi ontolojisini kullanıyor, kurguluyor. Mesela şöyle bir şey, Nurul Envar en yukarıda, ondan bir nur taşıyor. O nur hem kendisinin taştığı Nurul Envar'ı düşünüyor, bu düşünmesi esnasında kendisinde bir eksiklik, bir karanlık, yan, bir muhtaç olma, e, yönü e, ortaya çıkıyor ve bu muhtaçlıktan e, bir gölge cisim meydana geliyor. İşte bu gölge cisim yukarıdaki en büyük e, felek, feleğin cismi olarak e, oluşuyor. Su, sudur nazariyesine düşündüğünüzde gök cisimlerinin o akılların dokuz aklın onuncu akla kadar hem nefislerinin hem de cisimlerinin oluşması gibi. Burada da Nurul Envar'a en yakın büyük nur önce oluşuyor, bir soyut nur olarak. Bu büyük nur kendisini ve yukarıdakini düşünüyor. Nurul Envar'ı düşündüğünde kendisinde bir karanlık yan, bir gölge yan hissediyor. Muhtaçlık, eksiklik hissediyor. Buradan işte bir feleğin cismi oluşuyor ki bu cisim bir gölge oluyor. Kendisi ise yani Nurul Envar'dan taşan ilk nur, hem bir soyut nur hem de ona en yakın nur olarak taşmış oluyor. Ve böyle bir sıra düzeni içerisinde soyut soyut nurlar ve onun altında da e, a, arazi ya da arizi nurlar e, oluşuyor arkadaşlar. Bu arizi nurların özelliği şu mutlak surette içerilerinde barındırdıkları nur kendilerine ait değil ve kendilerinden bir haber olan nurlar. Çünkü e, nur, işrakilikte en temel varlık ve tek bir varlık. Nurul en var, tek bir varlık. Meşailikten farkı da bu. Yani farklı farklı e, varlık kategorilerine burada girişmiyor süre verdi. Hatta işte cisim, araz, ondan sonra e, beş cevher teorilerini Eleştiriyor yani farklı farklı kategoride bir sürü cismin varlığını eleştiriyor ve bunların hiçbirine gerek yok bunların hepsi aslında saçma şeyler diyor eserinde ve özellikle de İslam'ın tevhid esasını göz önünde bulundurarak varlığın tek olduğunu söylüyor bu anlamda Parmenides gibi de düşünüyor yani varlık tek. Ee, bu da nurlar nuru olan ve var olmak için başka hiçbir varlığa e, muhtaç olmayan meşrallikteki zorunlu varlığın yerine geçiyor. Ee, onun o on, nur yani sürekli nur, ebedi nur, ezeli nur bir varlık, ee, bilinç sahibi bir varlık, özü olan bir varlık ve bundan bunun nuru yayılıyor, taşıyor. Bunun taşmasıyla işte sırasıyla. Ee, aslında içerisinde taşlığı nur aynı nur. Farklı bir nur değil. Ama o nur e, ona en yakın nur e, kendisinde bir eksiklik olduğunu bir muhtaçlık olduğunu hissediyor ki şu. E, çünkü ondaki nur kendisine ait değil. Yani e, şöyle diyelim o en yakın nur da şunu hissediyor. Ben muhtaç bir nurum. eksim yani. Bir tarafım eksik. Yani yukarıdan gelen bir nurun devamıyım ama e, bu sonuçta yukarıdan gelen bir nur. Ben de kendimde var olan bir nur değil. E, dolayısıyla bu eksikliği hissettiği için cisimler hiyerarşik anlamda varlıklar sıralanıyor. Ama aslında nurun kaynağı bir olduğu için bütün varlıklar nurdan ibaret oldukları için aslında bir varlığın gölgesi gibi ya da yansıması gibi var oluyor, tüm e, varlık alemi tüm mevcut alem Bu felsefede o yüzden tek bir varlık kategorisi var, o da en var ve onun yayılan nuru. Ve o yayılan nur, e, yakınlığa yani karanlıkla, nur arasındaki, zulmetle, aydınlık arasındaki mesafeye göre sıralanıyorlar Nura en yakın olanlar, daha nurani varlıklar, işte soyut nur gibi, ya da işte onun altında insan nefsini temsil eden, kendi varlığını apaçık, bilmeyen bir soyut nur. Onun da altında işte hayvan ve bitki nefsini temsil eden arzi nur. Daha da altta cismi temsil eden karanlık, ne diyelim, işte, cevher cevheri gâsık dediği karanlık cevher var. Bunların her birinde aslında nur var. Çünkü var olan her şey içerisinde nur barındırdığı için, belli bir miktarda nur barındırdığı için var. E, tamamen karanlık, zulmeti temsil ediyor. Diyor ki Zulmet yokluk demektir bu felsefede. E, i̇çerisinde bir şey nur yoksa artık o yokluk anlamına geliyor. Ama e, azıcık da olsa, bir miktarda olsa nur Nurdan pay almış bir şey mutlak surette var oluyor. Bunu hani güneş örneğini vererek açıklıyor e, süre verdi. Nasıl diyor karanlıkta hiçbir şey gözükmüyorsa ve bu zulmet gibi yokluk gibi bir şeyse güneş doğduğunda, yavaş yavaş güneş yükseldiğinde doğudan e, sırasıyla aydınlanan her varlık nasıl ortaya çıkıyorsa işte bu şekilde içerisinde ışık olan nur olan nurdan o yayılan sudur eden nurdan Azıcık da olsun pay alan her varlık bir şekilde var, varlığa geliyor. Ama netice itibariyle güneşin ışığı yine güneşe ait olan tek bir ışık. Bütün varlıkta ayrı ayrı gözüküyor. Yani şöyle diyelim, güneşe baktığımızda hepimizin göz bebeğinde güneşin tek tek bir olan güneşin ışığı var. Bu güneşin farklı farklı ışıkları olduğu anlamına gelmiyor. Tek bir ışık hepimizin gözbebeğinde yansımış oluyor, aydınlanmış oluyor. Bunun gibi e, tek hakiki varlık olarak nurul envarın olduğunu söylüyor. Ve diğer e, onun nuruyla aydınlanan varlıkları arizi varlıklar ya da e, itibari varlıklar olarak ısınlandırıyor. Çünkü o nur çekildiğinde bütün varlıklar zulmette kaldığı için yokluğa teslim olmuş oluyor diye göre. Dolayısıyla e, ontolojisini açıklarken Nurul Envar'dan sudur nazariyesi yoluyla nurun sadır olması, yayılması ve böylece işte sırasıyla soyut nur, arkasından arızî nur kategorik olarak ve onun altında da cevheri vasık dediği karanlık cevher gibi varlıklar, cisimler e, oluşmuş oluyor. E, temel e, dört cisim kategorisi olmuş oluyor onun ontolojisinde. Epistemolojisi de aynı şekilde arkadaşlar, e, nurun e, yani şöyle diyelim e, aydınlatması yoluyla yani bir anlamda keşf ve müşahede yoluyla ancak e, hakikatin bilinebileceğini söylüyor Süreverdi. Bu da e, nurul Envar'dan yayılan nurun kalplere inmesi e, ve bu e, nurun kişide kişinin gayretiyle insanın gayretiyle bir müşahedeye, bir mükaşefeye vesile olması ile hakikatin bilinebileceğini söylüyor. Yani Sührever diye göre ontolojide, epistemolojide ancak nurla anlaşılabilir. Çünkü ortada sadece nur var, başka hiçbir varlık yok. Nur olduğu için ancak biz nurla bilebiliriz. Varlıklar nur olduğundan onun bilinmesi de ancak nurla mümkün olabilir. Peki nasıl olacak bu? E şöyle olacak, insan kalbine sürekli yukarıdan ilham edilen nuru, yayılan nuru almaya çalışacak. Peki nasıl alacak peki? Kalbini ona hazır hale getirerek, yani nurlan nurlanarak ancak bilebilir insan. Çünkü bu da bir anlık sezmeyle, hatta kendi kitabını yazarken, hem mukaddimesinde hem de sonucunda bir vasiyet olarak yazmış. Şöyle diyor, yani ben bu kitabı öyle araştırma yoluyla, bahs yoluyla, nazar yoluyla yazmadım. Bu bana bir gecede ansızın bir inen huzuri bir bilgiyle, işraki bir bilgiyle bir aydınlanmayla, içsel bir aydınlanmayla oldu diyor. Ben bunu böyle yazdım. Yani buradaki bütün bilgiler bana bir gecede bir anda ansızın e, beni aydınlatan bir içsel huzuri bilgiyle bana verildi diyor ilham edildi. Ha kitabı yazmam belki aylar sürdü ama bu yolculuklarım nedeniyle diyor. Yani çok yolculuk yaptığım için oturup bunları kaleme almakta biraz geciktim ama sonunda diyor bunları yazdım. Ancak buradaki bilgilerin bana gelişi bir gece ansızın Sezme yoluyla, mükaşefe ve müşahede yoluyla mümkün oldu. Ve böyle diyor insanlık tarihinde bu şekilde bilen çok insan vardı. Diyor. İşte çeşitli alimlerden bahsediyor, Hermes'ten bahsediyor, Platon'dan bahsediyor, Pisagor'dan bahsediyor, Peygamberimizden bahsediyor. Bu insanlar diyor öyle bilgileri almak için uğraşmadılar, araştırmalar yapmadılar. Hakiki bilgi, hakikatin bilgisi bunlara, bunların kalbine bir nur gibi doğdu diyor. Gazali'deki Mişkâtun nuru hatırlayabilirsiniz. Yani Gazali de biliyorsunuz e, hakikate ulaşma noktasında en sonunda e, tasavvufun e, temsil ettiği o müşahede ve e, mükaşefe metodunu öneriyordu. Diyor ki ya yani ancak tasavvufçular bu anlamda hakikatin bilgisine ulaşmada gerçek bir yöntemi bize söylemiş oldular. Ee, o da mişkat Nur. Yani hatta kendi şüphesinin ortadan kalkması için e, Allah'ın kalbine bir peygamberlik nuru gönderdiğini ve bu vesileyle şüphemden kurtuldum diyordu Gazzani. Mişkat-ül Nur. E, böyle aynı ifadeyi kullanıyor. E, ve burada e, Sühre verdi de bize Yine e, tasavvufi bir yöntem olan işte zevk dediğimiz ya da keşf dediğimiz, müşahede dediğimiz e, bu sezgi yöntemini kullanıyor. Ve bunu huzuri bilgi ya da işraki bilgi olarak isimlendiriyor. E, huzuri bilgi bir anda içimizde, kalbimizde hazır olan, e, hakikati bize ayan beyan gösteren bir bilgi olarak var oluyor. Bu bilginin koşulu şu. Kişinin cisimden sıyrılabilmesi, bedenden sıyrılabilmesi ona göre hakikatin bilgisi ancak bedenden sıyrılarak yani bir anlamda ruhun bedenden sıyrılarak yüce makam, makamlara, nurul envara yakın bir e, konuma erişmesi ve orada onu e, ayan beyan görmesiyle mümkün, onu müşahede etmesiyle mümkün. Ve e, insanın bunu yapabileceğini söylüyor. İnsan e, onun için beden diyor bir elbise gibidir. Kimi zaman onu giyer, kimi zaman çıkarır. Onu giydiğinde işte dünyada normal günlük yaşantısını yaşayan bir cismani varlık gibidir. Ama onu çıkardığında bedeninden sıyrılmış, zevk aleminin yükselmiş, melekut alemini e, görmüş, oradaki e, olaylara ulaşmış. E, vakıf olmuş, onları seyre dalmış bir insan olabilir ve böylece hakikati elde eder. Buna hatta muayene diyor Hikmetül ül İşrak'ta, muayene, yani onu e, ayan beyan görmesi e, demek. Dolayısıyla epistemolojisi de yine insan e, kalbine nurun doğmasıyla e, açıklanıyor. Burada yine peki bu müşahede ve mükaşefenin kişi tarafından başarılması için neler yapılması gerekiyor? Yani bedenden sıyrılmak öyle herkes için kolay bir şey mi? Sühre verdiğe göre bunun yolları var. Nedir bu? İşte nefis teskiyesi dediğimiz tasavvufçu ya da halidi yöntem olarak nefsin bir takım şeylerden arındırılmasıyla mümkün oluyor. Mesela gece namazlarından bahsediyor, süre verdiği oruç tutmaktan, riyazet yapmaktan, hayvan eti yememekten, çokça zikretmekten, Allah'ı anmaktan bahsediyor. İyilerle birlikte oturmaktan, iyileri dinlemekten, bu şekilde böyle keşf ve müşahedeyi yaşadığını bildiğimiz, bunu tecrübe ettiğini bildiğimiz kişilerle, zaman geçirmekten bahsediyor. Bütün bunları kişi yaparsa o zaman nefsini tezkiye etmiş ve bir anlamda teellüh dediğimiz işte kendince bu zevk ve müşahede ve mükaşefe yolunda derinleşmiş olacak. Tabii bununla beraber bahs yöntemini Burhan'ı da bilecek. Yani fizik alemin de bilgisine sahip olacak kişi ancak ne yapabilir? Kalbine nur inebilecek, huzurlu bilgiyi alabilecek, onu müşahede edebilecek bir pozisyona erişebilir ve böylece hakikati ayan beyan görebilir. Tam da bu noktada zaten hikmet-i işrakın girişinde filozofları ya da hakikat araştırmacılarını sınıflandırıyor. Şu an ekranda görüyorsunuzdur eminim. Filozoflar aşağıdaki gibi pek çok farklı derecede sınıflandırılabilir diyor. Birincisi, araştırma olmaksızın teellühte derinleşmiş ilahi filozof. Şimdi arkadaşlar, teellüh kavramı işrak felsefesinde kullanılıyor. Teellüh bir anlamda işte Tanrı'ya benzemek, ilahlaşmak gibi ifade edilebilir. Ama işte buna müteellih de deniyor bu yöntemi benimseyen. Filozofa müteellih deniyor. Şöyle düşünelim, yani huzuri bilgiyi, mükaşefeyi ve müşahedeyi, zevk yöntemini kullanan filozof olarak ya da bunu becerebilen filozof olarak müteellih var. Bu yönteme de teellüh diyelim. Bir anlamda tasavvufun bu yöntemlerinde derinleşmiş, uzmanlaşmış kişiye müteellih denir. Bu yöntemlerin tamamına da teellüh diyebiliriz. O zaman ne diyor? Araştırma olmaksızın, bakın araştırmadan burada kasıt meşailiğin kullandığı yöntem olan burhan yöntemi, nazar yöntemi, bahs dediğimiz araştırma, bizzat araştırma anlamına gelen mübahasa yöntemi. Bu olmaksızın teellühte derinleşmiş ilahi filozof ya da müteelli, birinci kısımdaki hakikati araştıran isimler bunlar. İkincisi, teellüf olmaksızın araştırmacı olan filozof. Burada da e, direkt yani meşayi felsefedeki filozofları düşünün. Onlar e, araştırma ve bahs yönteminde derinleşmiş ama teellüf dediğimiz müşahede, mükaşete ve zevk yönteminde e, herhangi bir bilgileri yok. İkinci kısmı da bunları koyuyor. Üçüncü kısımda ise hem teellüfte hem de araştırmada uzmanlaşmış İlahi filozof ki buna e, müteelli hakim diyor Sühre verdi. İlahi filozof anlamında müteellih hakim ve kendisini bu sınıfa sokuyor, bu üçüncü sınıfa sokuyor. Ben diyor hem teellühte hem de araştırmada uzmanlaştığım ve böylece hakikate ulaşmada en e, kabiliyetli, en şanslı, imkana sahip e, araştırmacı bunlar diyor yani. Teellüfte ve araştırmada uzmanlaşmış olanlar kendisini de bu sınıfa, bu kategoriye sokuyor. E, hatta şöyle diyor, işte bu üçüncü sınıfta yer alan, bakın ne diyor, eğer bir kişi aynı anda hem teellüfte hem de araştırmaya dayalı yöntemde derinleşmiş ise, bu kişi liderliği hak eden Allah'ın halifesidir. E, dolayısıyla yeryüzünde kendisini Allah'ın halifesi konumunda konumlandırmış oluyor bir anlamda. Belki de işte katledilmesinin sebeplerinden biri de yine bu. Ve sonra bu halifeliğin sırasıyla işte kimlere ait olabileceğini, eğer böyle bir kişi yoksa o zaman işte teellühte derinleşmiş ama nazarda eksik olan kişi sırasıyla gelir. Üçüncü sırada diğeri gelir diyor. Sınıflandırmaya şöyle bir daha bakalım. Dördüncüsü teellühte yetkin, araştırmada orta düzeyde ya da zayıf olan filozof. Beşincisi, araştırmada yetkin, teellühte, orta düzeyde ya da zayıf olan. Altıncısı, hem teellühte hem de araştırmaya, da, e, araştırmaya talip olan ve bunu öğrenmeye çalışan. Yedincisi, sadece teellühe talip olan, bir anlamda sufi diyebileceğimiz. Sekizincisi ise, sadece araştırmaya talip olan, bir anlamda meşyayı, e, felsefeyi takip eden kişi diyebiliriz. Bunları sınıflandırıyor. Ve daha sonra üçüncü kategorinin hakikate en yakın olduğunu söyleyerek kendisini de bu kategoride sayıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın birinci bölümde normal mantık ilkelerini başlıyor, özetlemeye anlatıyor. Birinci bölüm böylece meşyailiğin eleştirisi ile geçiyor. Daha sonra e, ikinci bölümde kendi felsefesini bu şekilde bizim izah ettiğimiz gibi hem ontolojisini hem epistemolojisini anlatıyor. E, sonunda işte e, neat meselesinden, ruhların e, ne olacağı ölümden sonraki hayatla ilgili görüşlerinden bahsediyor. En son kısımda yine e, peygamberlikten, rüyalardan ve benzeri bahsediyor. E, ve Kitabın sonunda bir vasiyet yazıyor, böyle iki sayfalık bir vasiyet. Diyor ki bu kitabı okuyacak kişi e, mutlak surette e, meşayilikte uzmanlaşmış, ve aynı zamanda telifte uzmanlaşmış bir kişi olsun. Başkasını bundan başkasının eline geçmesin bu kitap. Size diyor vasiyetim. E, ve aynı zamanda e, bunu okuyacak kişi 40 gün riyazet yapsın diyor. 40 gün, bakın burada müellifin vasiyeti 607 sayılı. 40 gün e, ne yapsın? Riyazet yapsın, hayvan eti yemesin, az yesin, az uyusun, az konuşsun. Böylece bir 40 günlük riyazetten sonra bu kitabı okumaya başlasın. Yoksa aksi takdirde bunun bir e, etkisi katkısı olmaz insana diyor. Yine kardeşlerim diyor, Allah'a yakın olun, onun emirlerine uyun, onun yasaklarından sakının, o ibadetlerinizi yapın, kalbinizi muğra açın, ilhama açın, bu yolda olun. Ve böylece göreceksiniz ki, işte yükseleceksiniz, nurul envara yaklaşacaksınız. Nur miktarınızı artıracaksınız, bedeninizden ve cismali, cismaniliğinizden sığırılacaksınız. Netice-i kelam hakikate ulaşacaksınız. Ancak hakikat böyle bilinebilir diyor. En başında ne demiştik? İşrakiliği kurarken, e, kitapta da söylüyor aslında. E, diyor ki, meşailik, bütün bütün bu yöntemlerine baktığımızda onlara göre hakikatin bilgisine ulaşmak imkansız hale geliyor. Onlar diyor bunu yanlış yorumluyorlar. E, mantık ilkelerini de eleştiriyor. E, varlık görüşlerini de eleştiriyor. Bilgi görüşlerini de eleştiriyor. Ve böylece onlara diyor uyarsak eğer, e, mazar yöntemi bizi hakikate ulaştırmaz. Tek başına ulaştırmaz, tıkanır. Ve bizim bunu ancak bu şekilde huzuri bir bilgiyle, keşf ve müşahede ile bir anda hakikati elde etme ile biz ancak bunu anlayabiliriz, ulaşabiliriz. Bunun da yolları, yöntemleri benim kitabımda yazılı demiş oluyor. İşrakilik bir sezgi felsefesi olarak, bir tasavvuf felsefesi olarak ya da felsefi bir tasavvuf olarak İslam felsefe tarihindeki yerini alıyor arkadaşlar. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa alayım. Yoksa, hah, buyurun. Evet, sağ olun, teşekkürler. Çok güzel bir sunumda. Ee, evet, bu müşahede, müşahede yöntemi çok bireysel bir metod olduğu için, e, hani bunu sağlamasını yapma gibi bir imkanımız yok ya. Bu konuda bir şey söylüyorum. Yani tüm insanlara gelenebilecek bir şey değil sanırım bu. Aynen, kesinlikle bireysel bir tecrübe olarak diyor biz bunu yaşayabiliriz. Yani normalde meşayili metodu, meşailin metodu bütün insanların hakikate ulaşabilmesine imkan veren bir araştırma, bir nazar metodu olmasına rağmen İbn Sina bunun yani hakikate bir türlü biz ulaşamıyoruz itirafıyla bütün herkesin bir yolla, bir yöntemle hakikate ulaşamayacağı anlaşılmış oluyor, diyor, Sühreverdi. Ve ona göre sonunda şuna ekliyor, diyor ki, biz en azından şunu bilmeliyiz, bireysel anlamda hakikate ulaşabildiğimizi görmeli, buna kani olmamız, diyor. Bunun yolu da ancak budur, diyor. Yani keşf yoluyla, zevk yoluyla biz cismaliliğimizden sıyrılıp, hakikatle yüzleşebiliriz, diyor. Ve böylece bireysel anlamda ulaştığımız hakikatlerle bunu birbirimizle paylaştığımızda e, nurumuzu artırmış oluruz, bu yakınlığı e, birbirimizin tecrübelerinde görmüş oluruz dediğin doğru. Normalde keşf, zevk, işte müşahede bunların tamamı bireysel dini tecrübe dediğimiz hatta birer yöntem. E, kişi kendi nefsini e, teskiye ederek, içerisinde bir huzuri bilginin oluşmasını sağlayabilir ve hakikati ancak bireysel tecrübesiyle görebilir, keşfedebilir. Ama bunu aynı tecrübeyi yaşamış ya da benzer tecrübeyi yaşamış birileriyle kaynaştığında bundan emin olabilir. Ancak bunu bu şekilde sağlaması yapılabilir. Dolayısıyla aynı keşfi, zevki yaşamış kişilerle konuşarak ee, insan acaba benim gördüğüm hakikat müydü, e, ulaştığım şey doğru mu diye sağlamasını yapabilir. Evet, Semra. Peki hocam, e, hani daha önce de müşahede yöntemiyle hakikate ulaşanların olduğunu söylemiştim, mesela Platon, Pisagor falan. Hmm, hmm, e, bunların, yani üçünün felsefesi arasında bir sürü farklar var. Bunları nasıl ifade ediyor? Yani şöyle, aslında o kendi felsefesini e, kurarken, ben nelerden yararlandım? Yani kaynaklarım neler şeklinde bunu sıralıyor bunları. Bazılarının atıfta bulunuyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere işte e, Peygamberimizin hadislerine atif atıfta bulunuyor. Platon'un e, yine görüşlerine atıfta bulunuyor. Ama diğerlerinden sadece bahsediyor. işte diyor ki Hermes de böyle bir bilgiyle hakikate ulaşmıştır diyor. Pisagor da böyle bir bilgiyle hakikate ulaştı işte Empedokles de bundan bahsetti ya da işte Zerdüşt de bundan bahsetti e, hatta burada şeyi ayırıyor Mani diyor sapıttı böyle bir şey Onun, e, onunla benzeştirmeyin diyor e, ya da Mecusilerin yöntemini sakın benim bu yöntemimle karıştırmayın onlar diyor e, sapıtmıştı ve kafirlerdi bizim yöntemimiz e, İslami bir yöntem e, dini bir yöntem ama işte kaynaklarına baktığımızda Zerdüşten bahsetmiş olması yine bazı İranlı eski kadim bilgelerden isim isim söz etmiş olması sadece hani kendi felsefesini neye dayandırdığını bizim bilmemizi istemesiyle alakalı bence çünkü bunu Meşayili eleştireceği için Meşayili'nin de aslında kaynaklarının bunlar olduğunu söylemiş oluyor yani. Siz yeni Platonculuk tan aldığınızı düşünüyorsunuz diyor Süfle şeyi sudur nazaryesini ama bu Zerdüştte vardı diyor aslında daha da eski de vardı hatta Zerdüştte diyor işte hermetik bilgi olan Hermes'ten bütün bu düşüncelerin temelini aslında almıştır diyor böylece kaynaklarını önce eleştirmiş oluyor Meşârbin ve kendi felsefesini de bunlara dayandırarak yazdığını bize söylemiş oluyor. Ama hani onların yaşadığı tecrübelerin niteliği, şekli, biçimi neydi, nasıldı diye ayrıntılı bir bilgi vermiyor. Anladım hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, başka sorusu olan var mı? Şimdi başka bir derste de işrakiliğin takipçileri olan işte şehre Zuri'den bahsedeceğiz, bir de molla Sadradan bahsedeceğiz. Eğer o düşünürlerin uzmanı olan hocalarımızla bağlantı kurabilirsem onlarla bir ders yapabiliriz. İnşallah iki hafta sonra onu da belirleyip devam ederiz. Ben dersi bitiriyorum. Hepinize Allah'a emanet diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar.